Aşağıdaki şemada eş merkezli iki yay görüyorsunuz. Birincisi AB yayı. AB yayının bu şekilde çizebileceğimiz P merkezli bir çember üzerinde olduğunu düşünebilirsiniz. Ve ikinci yayımızda daha geniş olan CD yayı. Yine P merkezli daha geniş bir çember düşünürsek, evet bu şekilde çizebilirim, CD yayı da bu çember üzerinde yer alır. P açısının ölçüsünü bilmiyoruz. Bize sadece buradaki uzunluklar verilmiş. Açının ölçüsünü bilmeden sadece doğru parçaların uzunluklarını kullanarak, AB yayının uzunluğu, tabii ki yayın uzunluğu yazmak istedim, açının ölçüsü değil, AB yayının uzunluğuyla CD yayının uzunluğu arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek istiyorum. Her zaman olduğu gibi, burada videoyu durdurmanızı ve bu iki yayın uzunlukları arasında bir ilişki olup olmadığını bulmanızı istiyorum. Evet, nerede kalmıştık? Bu açının ölçüsünü bilmiyoruz. Ama gelin, açının ölçüsünün x radyan olduğunu kabul edelim. Radyan cinsinden verilen merkez açıların ölçüleri, yarı çapla aynı uzunluğa sahip ve aynı açının gördüğü yayın uzunluğuna eşittir. Çok açıklayıcı oldu. Aslında söylemek istediğim şu. Eğer bu açının ölçüsü x radyansa bu yayın uzunluğu yarıçapın uzunluğu çarpı x radyan olur. Yani x çarpı yarıçapın uzunluğu. Yarıçapın 5 birim olduğunu bildiğimize göre AB yayının uzunluğu daha net olması için yanda kullandığım rengi kullanayım. Evet AB yayı 5x birim olur. Tabi CD yayı için de aynı mantığı kullanabiliriz. CD yayının üzerinde yer aldığı çemberin yarıçapı çapı 9 birim. O halde CD yayının uzunluğu da 9x birim olur. Peki bu yaylar arasındaki oran nedir? AB yayı 5x birimdi. CD ise 9x. O zaman oranları 5 bölü 9'dur. Şahane! İki yayın oranını bulmuş olduk. Diyelim ki birisi size bu uzunluklardan birisini verdi. Mesela AB yayının uzunluğu 25 bölü 8 olsun. Şimdi neler yapabiliriz bir bakalım. Mesela merkez açının radyan cinsinden ölçüsünü bulabiliriz. Başka CD yayının uzunluğunu da bulabiliriz. Hadi şimdi videoyu durdurun ve bunları kendiniz bulun. AB yayının uzunluğunun 5x olduğunu bulmuştuk öyle değil mi? O halde 5x eşittir 25 bölü 8. İki tarafı da 5'e bölersek, x'in 5 bölü 8'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. Böylece p açısının ölçüsü 5 bölü 8 radyan olur. CD yayının uzunluğu ise 9 çarpı 5 bölü 8'den 45 bölü 8 birim olur. Şahane!